Sadakat kart nedir? İlk tanımlamalar nasıl yapılır? Müşteri memnuniyetini ve müşterinin sadakatini ön planda tutan bir sistem olan müşteri sadakat kart uygulaması, müşterinin alışveriş kararını olumlu yönde etkilemekte ve ilgili işletmeyi veya mağazayı tercih ederek pazarlamayı ön plana çıkarmayı sağlayan bir sistemdir. da yapılması gereken ilk ayarlara baktığımızda ise Sadakat kart uygulamasına tabi olacak müşterilerimizin telefon numaraları veya sadakat kart numaraları bulunması gerekmektedir. Bunun için cari kart listesine gelerek kart numaralarını ve telefon numaralarını güncellememiz gerekmektedir. Sadık müşterimize gelip buradan sadık müşterimiz için telefon numarasını veya diğer sekmesinde yer alan sadakat kart numarasını belirtmemiz gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak satış işlemlerinde ilgili carimizin üzerinde birikecek olan puanları bir sonraki alışverişlerinde kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra ilgili ayarlarımızı kaydederiz. Yapılması gereken bir diğer ayarlarımız ise sadakat kart sistemini uygularken kullanmamız gereken fatura koşullarımız veya hak edilen Puanların bir sonraki satışta ne zaman kullanacağı gibi ayarlarını yapacağımız ekrana gelmeliyiz. Bunun için yeni bir sekme açarak mağazacılık modülünü çalıştırır. Buradaki puan kampanya listesini çalıştırırız. Daha öncesinden oluşturmuş olduğumuz puan kampanyaları yer almaktadır. Yeni bir kampanya için ekle dediğimizde, Karşımıza gelecek ilk ayarlarda puan kampanyayı oluştururken vereceğimiz bir kod, açıklama alanında ise adında genel bir açıklama yaparak devam ederiz. Burada birden fazla kampanya tanımı yer aldığı durumlarda önceliklendirme sistemi uygulanabilir, burada sıfıra yakın olan öncelikli olarak değerlendirilir. Puan kullanım kısmına baktığımızda ise yapılacak satışlar sonrası hak edilen puanların hangi tarih aralığında kullanacağını belirlediğimiz tarih alanıdır. Fatura kriterlerine geldiğimizde burada belirli şubeler için kampanya oluşturabilir, belirli tarih aralığında yapılacak satışlar için bir puan kazanılması hedeflenebilir Belirli bir tutar aralığında yapılacak satışlar için örneğin 500 liralık fatura üzerinde kazanılacak puan şeklinde koşul belirleyebilir. Veya yapılacak satışlarda tahsilat sırasındaki yapılacak ödemenin kredi kartı mı, nakit mi veya diğer ödeme planlarından herhangi bir koşula bağlantı sağlanabilir. Fiyat grubu ile yapılacak nakit satışlarda veya taksitli satışlar için bir koşul belirlenebilir. Veya bu yapılacak kart uygulamasında belirli müşteri gruplarına bunu uygulayabilir veya diğer koşullar seçilebilir. Devam ettiğimizde puan alanında ise sadakat kart uygulamasına dahil olan müşterilerimizin veya firmalarımızın kazanması gereken puanın yüzdelik veya tutar olarak belirtebilmekteyiz. Alt alana geldiğimizde yapılacak bu puan işleminde bazı ürünlerde veya hizmetlerde bu puanın kazanılmasını istiyorsak buradan koşul belirleyebilir. Veya yapılacak alışveriş sayısı bu kadar olduktan ve tutarı bu olduktan sonra ilgili puan kazandırılabilir. Ve not alanında kart uygulamasını sağlarken yapılacak detaylı açıklamalar belirtilebilir. Bu şekilde kart uygulamamızı kaydederiz ve yapılacak ilk ayarları bu şekilde tamamlarız.